Merhaba sevgili mavi kadın izleyicileri. Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ay Terazi çocuğunu konuşacağız. Ay Terazi burcunda olduğunda çocukların nasıl bir karakteri oluyor? Buna bakacağız hep beraber. <gülüyor> Terazi Burcu, Venüs'ün yönetimindedir. Tıpkı Boğa Burcu'nda olduğu gibi. Venüs de bildiğiniz gibi aşk gezegeni olmasının yanı sıra güzelliğin, estetiğin gezegendir. Dolayısıyla bu çocuklar sanatsal faaliyetlerde başarılı olabilirler. Sanatın çeşitli dallarına ilgi duyabilirler. Zaten estetik duyguları da gelişmiştir. Yine Venüs'ten dolayı zarif ve kibar çocuklardır nezaket kurallarına önem verirler. Zaten aileleri de onları bu doğrultuda yetiştirir çoğu zaman. Ancak bu çocuklar için huzur önemli. Özellikle evde huzur ortamı bozulduğu zaman çok gerilebilirler ve arabulucu bulucu rolü üstlenebilirler. Diyelim anne baba arası taraf tutmaları gerekiyor. O zaman da diplomasi yetenekleri daha da gelişebilir. Çünkü zaten terazi ve diplomasi birbiriyle baş başa giden çocuklar. Kavramlar kavram ve burçtur öyle söyleyeyim. Ee, Peki başka neler oluyor ay terazi olduğunda? Öncelikle bu çocuk e, denge kurmakta biraz, e, yani denge hayatta çok önemli ama bu dengeyi kurmakta biraz e, bocalıyor. Bu tarz olaylar da o, hayatında olabiliyor. Kardeş paylaşımları önemli, e, insanlarla bir arada olmak istiyor. Arkadaş paylaşımları önemli çünkü bir hava elementi burcu. E, dolayısıyla e, paylaşım içinde olmak istiyor. Yalnızlığa pek gelemiyor bu çocuk. E, şimdi diyelim ki bu çocuk kız. E, o zaman kız çocuk olduğuza annesinin dış görünüşünden, giyim tarzından çok fazla etkilenebiliyor. Zaten ay teraziler biraz etki altında kalmaya da müsait. Bunu da dipnot olarak düşmek istiyorum. Pek özellikle güneş balık olduğunda yani öz burçları balık olduğunda başkalarının etkisinde kalma olayı daha fazla görülebiliyor. Ee, aynı zamanda biraz e, kararsız olabiliyor güneşte balık olduğu zaman. Güneş kova olduğu zaman, e, o zaman iki hava elementi söz konusu, bu biraz empati kurmakta zorlanan e, bir yapı e, verebiliyor e, çocuğa. Bu çocukların, e, ay teraz çocuklarının kendi haklarını daha fazla korumayı öğrenmeleri e, gerekiyor. Şimdi ay olumlu etkiler aldığında, anneyi nasıl görüyorlar? Buna bakalım. Öncelikle bu annenin adalet duygusu gelişmiş oluyor. Toplumda beğenilen zarif bir anne olarak görüyor çocuğunu ve eve huzur ortamını getirmek için çalışan bir anne olduğu görülüyor. Ancak olumsuz etkiler aldığında pek huzuru getirmeye yanaşmayan, uyumsuz huzuru korumak adına kendinden fazla ödün verebiliyor bu anne. O da kendinden fazla ödün vermek de tabii iyi bir şey değil ve e, adalet duygusu gelişmemiş, çocuğa haksızlık e, yapabilen, e, çoğu zaman çocuğa haksızlık e, yapabilen e, ve sosyal çevresi, ilişkileri e, zayıf bir anne modeli karşımıza çıkabiliyor. Ancak e, şunu eklemekte yarar görüyorum, astrolojide e, siyah ve beyaz yok, kesin çizgiler yok. Dolayısıyla doğum haritalarında e, her iki etkide bir arada görülebiliyor. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.